Varisin tedavisini belirlemek için ultrasonografi yapılır muayeneye ek olarak. Bunu renkli doplerde olarak adlandırıyoruz. Burada iki önemli şey var. Bacağımızdaki toplarda damarda bir derin toplar damar sistemi var. Bu kasların içerisinde saklanmış en derinde bulunan toplardamar sistemi, bir de yüzeyel toplardamar sistemi var. Aralarında da perforator delici, yüzeyel ve derin sistem arasındaki bağlantıyı sağlayan damarlar var. Önce şimdi bir takım temel bilgiler ama üç buçuk dakika içerisinde bunu tamamlayacağız. Büyük varis damarı veya safen beni kasıktan başlayıp ayak bileğine kadar giden ve ayak bileğinde görülen bir damar. Buna karşılık küçük safen benim veya küçük varis damarı ise arkada dizin arkasında. Diz altından başlayıp topuğa kadar uzanan bir toplar damar. Yani bu yüzeyel sistemimizin iki damarını burada görüyoruz. İşte özellikle ultrasonografide dikkat edilecek bu yüzeyel damarlar, bu büyük safar ve küçük safar meni. Renkli Doppler nereden geliyor? Damar içindeki akım ölçümü, bir renkli görüntüleme. O yüzden buna renkli Doppler adını veriliyor. Kırmızı mavi olarak kanın ultrason probuna gelişi ve gidişi görülüyor. Kasıkta başlanıyor. Kasıkta anatoplar damar ve dallarının mikifare görüntüsü var. Varis ultrasonografisinde özellikle büyük safenbininin çapına dikkat ediyoruz. Çap ölçümleri yapıyoruz. Bu çap ölçümleri genellikle 5 seviyede yapılır. Fakat 4 düzeyde yapılması bizim için yeterli. Çünkü büyük safenbininin, büyük varis davarının çapı bizim hastaya müdahale edip etmeyeceğimiz yönünde en büyük verilerden bir tanesini sağlıyor. Efendim. Genellikle 5 milimetreden büyük olanlar müdahale için kriter olarak kabul edilir. Hastalığa göre değişmekle beraber genel böyle bir kanı vardır. Renkli Doppler ultrasonografide büyük safen venin kapakçıklarında bir kaçak var mı o da derecelendirilir. 1 4 arasında derecelendirilir. 3 ve 4. derecede yetmezlik kaçak reflü olması da hastalığa müdahale için kriter olarak değerlendirilir. Peki bu kapakçıklar nerede? Bu kapakçıklar büyük safen velinin derin toplar damar sistemine döküldüğü yerde. Bir tane terminal kapakçığımız var. Bir tane de preterminal kapakçığımız var. Bunun ultrasonografi görüntüleri de böyle. İşte buralarda hastaya ıkındırılarak, ayakta, yatarak bu şekilde kaçağın derecelendirmesini yapıyoruz. Bir de ek olarak yüzeyel bir derin sistem arasında perforatör bağlantı damarları olduğunu söylemiştik. İşte bu damarlarda da Benzer şekilde, genellikle dört kategoride değerlendirilir. Burada üç kategoriyi görüyorsunuz. Bu perforatör bağlantı damarlarında da bir kaçak var mı, yetmezlik var mı, reflü var mı o da değerlendirilir. Sonuçta ultrason raporunda deniz sistem, yüzeyel sistem, varis damarlarının çapları, kaçak ve dereceleri ve perforatör bağlantı damarlarındaki kaçak var mı bunların hepsi değerlendirilir. Ve hastanın klinik bulgularıyla beraber lazer, radyo frekans veya yapıştırıcı, konusunda karar verir Bir sonraki videomuzda varis lazer ameliyatı konusunda size bilgi verileceğim. Sabrınız için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.